Evet arkadaşlar. 10 çerçeve kışlatılan ve şu ana kadar sadece e, kekle idare eden kovan başı 35-40 tane bile bombusa direnebilen önü komple açık olan benim daha sunuk önünü az kapattığım aramız. Şimdi bunun son durumuna bakacağım. Bu kovanda sepetimiz vardı. Sepet sepet kovan bile sönmüştü bombuslardan. 35-40 tane birden saldırınca evet 10 çerçeve bir ara şu an bu kadar kalmış durumda bu ee, balları ne yapmış ona bakıyorum Evet bal diye bir şey kalmamış bu senin nasıl bir sezon işte böyle bir şaşırdım seni. 30 10 şey, çerçeve Şu an burada 2, 4, 6, 8 çerçeve Bambu vardı. Yani hepsi yok artık. Sıfır gıda 10 çerçeve arıdan kalan bu kadar 8 çerçeve ballı bile artık yok evet, evet. bu sene 10 çerçeve arı 8 çerçeve ünlü arkalı ballıyı bitirdi ve üstüne kek konuldu halde sürekli kek konuldu halde keki de bitirdi. Evet. açlıktan kovanı kapattık. İşte nasıl bir yer? Nasıl böyle bir yer?